Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu içerikte sizlere amiral gemisi modelleri kafa tutacak olan cihazlardan bahsedeceğiz. Bu cihazların ortak özelliği ise fiyat etiketinin 5000 Türk Lirasının altında olması arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde amiral gemisi modeli dediğimizde fiyatlar böyle bir 10.000 Türk Lirası civarına yaklaşıyor hatta markaya göre 10.000 Türk Lirasında hayli geçebiliyor. Fakat bizim size önereceğimiz cihazlar orta segmentin üst basamağında yer alıp yetenekleriyle amiral gemisi modellere ciddi anlamda kafa tutabilecek olan modeller. Şimdi lafı uzatmadan listemize geçelim arkadaşlar. Listemizin ilk basamağında Samsung'un Galaxy S20 FE modeli bulunuyor. Bu cihaz arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Eylül ayı gibi raflardaki yerini almıştı. Bu telefonda Exynos 990 Yonga seti bulunuyor. Kullanıcı tercihine göre 6 GB ya da 8 GB'lık RAM opsiyonuna sahip. Aynı şekilde dahili depolama alanında da 128 ve 256 GB'lık opsiyonlar sunuluyor kullanıcıya. 6.5 inçlik bir AMOLED ekranımız var. Bu ekran arkadaşlar %88.1 ekran gövde oranıyla da dikkat çekiyor. Cihazın arka yüzüne baktığımızda 12 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik telefoto ve yine 12 megapiksellik de ultra geniş açılı bir kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. 4500 miliamperlik bir bataryadan besleniyor bu telefon ve 25 watt hızlı şarj desteğine de sahip. Peki gelelim bu telefonun fiyatına. Bu telefonun fiyatı ne kadar? Halihazırda arkadaşlar bu cihazı şu anda 4500 Türk lirasıyla 5000 Türk Lirası arasında almanız mümkün. Yani biz internete baktığımızda ortalama fiyatlar böyle 4600 4700 Türk Lirası civarındaydı. Tabii sizin telefonu satın alacağınız yere göre fiyatlarda biraz değişiklik gösterecektir. Bu arada şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum. Bu telefonun çıkış fiyatı 6000 6500 Türk Lirası civarındaydı. Şu anda nereden baksanız 1000 Türk Lirası civarında indirime gitmiş durumda. Yani fiyatı düşmüş durumda. Dolayısıyla bu telefonu aldığınızda Performans ve fiyat bazında iyi bir cihaz almış olacaksınız diyelim. Gelelim ikinci modelimize arkadaşlar. İkinci modelimiz Xiaomi'nin yan markalarından biri olan Poco'nun geçtiğimiz yıl Mayıs ayında satışa sunduğu Poco F2 Pro modeli. Bu modelde arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Snapdragon 865 Yonga seti vardı. Bu Yonga setinde 5G desteği de bulunuyordu. 8 GB ya da 6 GB yine RAM opsiyonlarımız var. 128 GB ve 256 gigabayt da dahili depolama alanınız bulunuyor. 6.67 inçlik süper amoled bir ekran var bu telefonda ve kamera kurulumuna baktığımızda da 64 megapiksellik geniş açılı bir kameraya 5 megapiksellik telefoto makro kamera, 13 megapiksellik geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik de derinlik kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Bu telefonun bataryası arkadaşlar 4700 miliamper ve 30 Watt hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Böylece yalnızca 63 dakika yani 1 saat 3 dakika içerisinde telefonu %100 şarj etmeniz mümkün. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar? Şimdi dilerseniz fiyat etiketinden bahsedelim. halihazırda hazırda Poco F2 Pro'yu 5000 lirası civarında satın alabiliyorsunuz. Yani biz internette ortalama fiyatlara baktık yine. 4900 liralarda bir hayli vardı mağazalarda yani Baktığınız zaman internet üzerinden şu anda Poco F2 Pro'yu 4900 TL civarına satın almanız mümkün diyebiliriz. Poco F2 Pro'dan sonra gelelim 3. telefonumuza arkadaşlar. 3. telefonumuz da yine Xiaomi imzası taşıyan bir cihaz. Xiaomi Mi 9. Mi 9 2019 yılında çıkmış bir telefon ama baktığınız zaman amiral gemisi seviyesinde bir cihaz. Ve çok da eski bir telefon sayılmaz arkadaşlar. Çünkü 2019'dan 2021'e geldiğimizde böyle aman aman çok muazzam değişiklikler yaşanmadı. Kamera tarafında da, Yonga Seti tarafında da böyle büyük atılımlar yapılmadı. mi 9un teknik özelliklerine baktığımızda Snapdragon 855 ile geldiğini görüyoruz. 6 ve 8 GB'lık RAM opsiyonları mevcut. Dahili depolama tarafında ise 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı opsiyon sunulmuş kullanıcılara. Ekran tarafında 6.39 inçlik süper AMOLED bir panelimiz yer alıyor. Cihazın arka tarafına geçtiğimizde ise 48 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksellik telefoto ve 16 megapiksellikte ultra geniş açık kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. 3300 miliamperlik bir pille geliyor bu telefon ve 27 Watt hızlı şarj özelliğine de sahip. Telefonun fiyatı ise arkadaşlar halihazırda ortalama 4800 4900 Türk Lirası civarlarında. Bu telefonla en çıktığında bir hali pahalıydı. Fakat şu anda dediğimiz gibi 5000 Türk Lirası altına almanız mümkün. 5000 Türk Lirası altına alabileceğiniz bence en iyi cihazlardan bir tanesi. Bu telefonda hem kamera anlamında hem güç anlamında size gayet başarılı bir performans sunacaktır. Xiaomi Mi 9'dan sonra önereceğimiz cihaz ise bir Huawei cihazı. Huawei dediğimizde hemen öyle aman aman demeyin arkadaşlar. Çünkü önereceğimiz bu telefonun içerisinde Google servisleri de yer alıyor. Sizlere tavsiye edeceğimiz telefon 2018 yılında çıkmış olan Huawei P20 Pro. Diyebilirsiniz ya 3 yıl oldu çok eskidi vesaire Ama zaten P20 Pro çağının ilerisinde bir cihaz arkadaşlar. Yani gerek teknoloji olarak gerek kamera donanımı olarak gerçekten kaliteli bir cihazdı ki. Şu anda Deison marka baktığınız zaman kamera bazında bile günümüz modellerinin çoğunu geride bırakmayı başaran bir telefon. Bu telefonda Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 970 Yonga seti vardı. Bu yonga setine 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM opsiyonu eşlik ediyordu arkadaşlar. Dahili depolama tarafında da yine 64, 128 ve 256 GB'lık üç farklı depolama seçeneğimiz mevcut. 6.1 inçlik OLED ekranla geliyordu bu cihaz ve arka tarafında 40 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik telefoto ve 20 megapiksellik de geniş açılı bir kamera eşlik ediyordu. P20 Pro'da arkadaşlar 4000 miliamperlik bir bataryamız bulunuyordu ve bu batarya 22.5 W hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyordu. Yarım saatte telefonunuzu %58 oranında şarj etmeniz mümkündü. Peki 2018 yılında çıkan bu Huawei modelinin fiyatına kadar hemen belirtelim. 4800 Türk lirası diyebilirsiniz ya. Bundan sonra çıkan modeller şu anda bu fiyata satılıyor. Bu nasıl 4800? Çok basit arkadaşlar. Bu cihazda az önce de bahsettiğim üzere Google servisleri var ve tüm uygulamaları, servisleri vesaire hiçbir sorun yaşamadan normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bence 4800 lira bu telefon için günümüz şartlarına göre aman aman bir fiyat sayılmaz. Çünkü dediğim gibi hem performansıyla özellikle de kamera performansıyla günümüz modellerinin pek çoğuna kafa tutacak tarzda bir cihaz. Gelelim sizlere önereceğimiz son telefon arkadaşlar. Bu telefon ise Galaxy Note 10 Lite. Evet biliyorsunuz normalde Samsung Note serisini bu aralar bitirmekle bitirmemek arasında gidip geliyor. Fakat Note serisinin fiyatlarının da öyle çok aman aman uygun olduğunu söyleyemeyiz. Yani son çıkan Note modeline baktığımızda hala 10.000 Türk lirası civarında paralar isteniyor bu Note modeli için. Ama ben kalemi olsun, uygun fiyatlı bir cihaz olsun istiyorum diyorsanız, o zaman Note Onlight tam da size göre bir telefon diyebiliriz. Bu telefonda arkadaşlar, Exynos 9810 yonga seti vardı. Yine diğer cihazlarda olduğu gibi 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM opsiyonuyla geliyordu. Bu telefonda 128 GB'lık tek bir dahili depolama alanı vardı. 6.7 inçlik süper AMOLED panel ile geliyordu. Batarya tarafına baktığımızda 4500 mAh'lik 25 Watt hızlı şarj destekli bir batarya görüyoruz bu telefonda. 12 megapiksellik geniş açılı kameraya, 12 megapiksellik telefoto ve 12 megapiksellik de ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Tabii ki bu telefonun en önemli özelliği bence S Pen kalemi arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde espenya'nın stylus pen'le gelen çok fazla kalem yok. Dolayısıyla burada Noton Light'ın rakiplerine göre bir adım önde olduğunu da söyleyebiliriz. Ben illa espenli bir cihaz alacağım diyorsanız Noton Light tam da size göre bir telefon. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Bu cihazın fiyatı da 4700 Türk Lirası civarında. 4700 liralara alabileceğiniz bir orijinal games modeli zaten yok. Fakat Notion Light Size amiral gemisi tecrübesini yasılabilecek bir cihaz diyebiliriz. Kalkıp da öyle 10 bin, 12 bin, 15 bin, 16 bin Türk lirası telefonlara vermenize gerek yok arkadaşlar. Gerçekten gerek yok. Yani size şu saydığımız telefonların yapamayıp da o telefonların yapabileceği şeyler çok sınırlı. Nedir? Belki kamera tarafında ufak tefek farklılıklar olacaktır. Lakin performans tarafında saniyelerle ölçülen farklar için o kadar büyük paralar vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Sonuçta bu telefonlar da her oyunu, her uygulamayı istediğiniz şekilde en yüksek ayarları çalıştırabilecek kapasiteye sahip cihazlar. 15 bin, 16 bin, 17 bin Türkçesi verdiğiniz cihazlar da size çok farklı bir performans sunmayacaklar bu anlamda. Dolayısıyla Amiral gemisi yerine bu tarz bir cihazı almanız bütçeniz için çok daha uygun kaçacaktır. Eğer sizin de Amiral gemisi yerine geçebilecek tarzda kaliteli cihaz önerileriniz varsa... Bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece takipçilerimiz de sizlerin görüşlerini öğrenmiş olacaklardır. Belki onlara da bir fikir vermiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.